Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha beraberiz. Kanalımıza hoş, kanalımıza hoş geldiniz. E, sosyal medyada, internette, birçok sitede ve uzmanların e, tavsiye ettiği kürlerden bir tanesi yoğurt, pul biber ve yarım limon suyunun e, karışımıyla oluşan bir kür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, malzemelerimiz burada. Şimdi bu ne işe yarıyor onu bir söyleyeyim ben size. Bir kere metabolizmayı hareketlendiriyor. Toksinleri atıyor ve yağları yakıyor arkadaşlar. Bunu her akşam yatmadan yarım saat önce tüketeceksiniz. İki hafta tükettikten sonra etkisini göreceksiniz. E, tabii sadece bunu yapmak yetmez. Üç tane beyazı uzak duracağız. Tuz, un ve şeker. Yağlı besinlerden, işte kızartmalardan ve spor yapmanız önemli arkadaşlar. Sadece bunu içerek ya da buna benzer kürleri içerek yaparak bir başarı sağlayamazsınız. Spor yapacaksınız. Eğer dışarıda spor yapamıyorsanız sosyal medyadan bakın evde yapılan bir sürü hareket var. Bunları da günde yarım saat yaparsanız, bunu da peşinden yaparsanız veya benzer külleri yardımcı olur. Bu sosyal medya ve internette çok kullanılan, tavsiye edilen uzmanların da söylediği, biz de oradan araştırdık arkadaşlar, oradan baktık. İnternetten, sosyal medyadan biz de bu külleri çekelim dedik. Şimdi bakalım. Şimdi bir kere yoğurt var. Peki bu yoğurdumuz arkadaşlar ev yoğurdu olsa çok daha iyi olur. Çünkü hazır yoğurtlar biliyorsunuz hiçbir işe benzemiyor. 4 yemek kaşığı yoğurdumuz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Sonra 1 çay kaşığı pul biberimiz var. Gördüğünüz gibi. Ve 1 adet limonun yarısı var. Bunu sıklık arkadaşlar suyu var. Gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle pul biberi katıyoruz yoğurdun üzerine. Tabi yoğurdumuz ev yoğurdu olursa süper olur arkadaşlar. Ya da köyde, köylere yakın bir yerde oturuyorsanız kırsal kesimde oturanlardan elde edebilirsiniz. Çünkü satıyor satanlar da var pazarlarda. Sonra limon suyunu alıyoruz. Limon suyunu da gördüğünüz gibi kattık. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Ne yapıyordu bu? Bir kere metabolizmayı hareketlendirir diyor. Hızlandırıyordu. toksinleri atıyordu ve yağları yakıyordu. Göbek yağlarına da faydalı arkadaşlar. Şimdi yoğurt ve limonun ne işe yaradığını ve pulverin verin e, ayrı ayrı sonuna kadar izleyin. E, devamında onların faydalarının da vücudlarına faydaları var. Bunları söyleyeceğim size. Bunu her akşam <gülüyor> yatmadan yarım saat önce yapıyorsunuz. Spor da yapıyorsunuz. Bununla birlikte tabii spor yapmayınca olmaz. Beslenmemize dikkat ediyoruz. 2 hafta sonra tartılıp bakın kilonuzu arkadaşlar etkisini göreceksiniz. Abone olmayı unutmayın. Küllerimiz devam edecek bu şekilde. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi yoğurt ve pul biberin ve limon suyunun faydalarına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kullandığımız bazı haberlerin faydalarına bakalım. Limon suyunun faydaları. Limon pH alkalin seviyesini dengeler. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kanı temizler. Kan şekerini dengeler. Kilo vermenize yardımcı olur. Harika bir idrar söktürücüdür. Sindirime yardımcıdır. Kemik erimesini durdurur. Bebeklerin kemik gelişimine yardımcıdır, uykusuzluğa iyi gelir, cildinizi temizler, limon suyu sinirlere iyi gelir, konsantrasyonu hafızayı güçlendirir, enfeksiyonlarla savaşır, soğuk algınlığı ve öksürüye iyi gelir, astıma, alerjilere iyi gelir, nefesinizi tazeler, mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir, saç bakımında kullanılır, ev temizliğinde de kullanan bayanlar var. Ev yoğurdunun faydaları, bağırsak sağlığını korur, yağ yakımına destek olur, tansiyonu düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destekler, kolesterolü düzenler, cilt ve deri hastalıklarına karşı korur, kas gelişimini destekler, tatlı isteğinin önüne geçer. Kırmızı pul biber faydaları Sindirime yardımcı olur, migren ağrısına iyi gelir, kan önler, detoks desteği sağlar, eklem ve sinir ağlarını dindirir, kilo vermeye yardımcı olur, mideyi sakinleştirir, sedef hastalığına iyi gelir, Metabolizmayı hızlandırır, soğuk algınlığı ile savaşır, A ve E vitamini deposudur, alerjiyi engeller, kanser önleyici ajandır, mantar önleyici özellikleri içerir. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün bitkisel videolarımız orada yayınlanmakta arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin.